geze. Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün arkadaşlar efsane, efsane, efsane, efsane, efsane, efsane. Vay canına. Botla karşınızdayım arkadaşlar. Evet, bütün alt yapıda davletmişim. Neden güzel seçtim? Bir botta topladım ve o botun alt yapısını size de vereceğim. Ne diyor bu? Evet hemen arkadaşlar eee Nokta, yardım yazıyoruz, nokta yardım yazıyoruz Eee, guvart var arkadaşlar, arvotumuzun içinde Eee, bankoruma var Gördüğünüz gibi Pardon Eee, ha, database, bu hatayı ben halledeceğim. tamam, kusura bakmayın Aşırıya geldik Şimdi, eee, öncelikle şundan bahsettim. bu altyapı, eee, kimsenin değildir O altyapı benim ve ekransımdır arkadaşlar Hiçbir şekilde telif sıkıntısı yok yani tabi sıkıntısı var evet, paylaşırsanız telifatlarız evet. Ama, eee, kimsenin değil bu altıya. Bu sadece Spellosmode'dan verileri ve birkaç şeyi aldık. Onun için de hiç kimse değil. Evet, şimdi Gif yardım var abi. Eee, Gif yardım var. Ondan sonra animal, eee, baby Gif var. Zaten hatta görüyorsunuz. Stronger'e Gif botundan almıştım. Eee, man Gif var. Woman, e, Woman Gif var yazamadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, anime gif var anime gif böyle böyle güzel gifler var arkadaşlar e, Reklam engel mesela yazmayan oldu şimdi hata verecek Evet e, ondan sonucuma kullanıcı kullanıcı B11 to 12 3 emmet var arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir kod yani ve bu oops yani bu tüm genel veri şey tipleri olarak atacağız ha. Onla veriftelim. Eee var, quello, duello. Yani doello yapabilirsiniz tabii komut ekleyerek yani olurlar. Eee stack var. E, var. Builder var. Kullanıcı bilgi var. User info diye geçiyor, değil mi? Ben yazamadım. User info diye geçiyordur. User info evet. E, bir dakika ya daha kullanıcı evet arkadaşlar gördüğünüz gibi attı yani e, güzel bir şey gördüğünüz gibi durum çevrim dışlıyor internetleri açık kapalıdır yani e, böyle bir şey olmaz gördüğünüz gibi yani, güvenliği ondan sonra resetleri e, üyelerin bağlandığı cihaz e, gördüğünüz gibi <gülüyor> 0 kişi bilgisayardan 0 kişi webten 0 kişi mobilden bağlanıyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ee, tekrardan yardım yazılırsak ee, Kullanıcı, bot davet, istatistik, profil ee, Profil Bir daha bakalım Gördüğünüz gibi, ee, favori, şarkı, sana ne diyeceğim Tamam ee, Profilim dediğim zaman abi Ha bakın, güzel, güzelmiş bu özellik güzel abicim, bu özellik güzel, Ayarlamadan da atabiliyor. Yani e, e, eğlence var, eğlence var. Gördüğünüz gibi mesela ilginç bilgi var. İlginç bilgiler var, mesela her 5000 bebekten bir zanesi olmadan e, doğuyor. Var, vay vay vay vay vay! Tabii e, siz de bakın bu, bu uzan e, eğlence, ilginç bilgi gelip bu uzan bilgiler ekleyebilirsiniz arkadaşlar eee Onun dışında Moderasyon var Moderasyon çok güzel abi Muçe var Muçe Muçe Muçe Muçe Muçe Abi Muçe Muçe ya Muçe Muçe m da bulunan Muçe Tabii ki öyle Yani benzeri tabii ki de ama Abi yani bu botum altyapısı almaya çok çekerlerdi hani en çok izlenen videolarında olacak diye düşünüyorum ben zaten Otrol var abicim yani ee, yani, bot. yani bot gösterilecek ve fazla bir şey yok çok güzel bir bot onu da baştan söylüyorum çok güzel bir bot Yani ee, gerek ee, gerek moderasyon kodları olsun gerek ee, eğlence kodları olsun Gerek ee, bu artı olsun. Baya baya baya baya güzel bir bot arkadaşlar. Hepinizin almasını tavsiye ederim. Ee, Boton altyapısını almak için. Boton altyapısını almak için Chrome mekanı sunucuma gelip buradan abone zörü salınır kanalını okuyup. Abone rolü alma kanalını, sesli atıp alçak var altyapılar kanalından alçaklara erişebilirsiniz. Çekiliş kanalında çekilişlerimiz devam edecektir tabii ki. De alt kişi bomba çekiliş. Ondan sonra Jump Cowboy güncelleme. Burada Cowboy'ı gösteriyoruz. Cowboy. Cowboy bildirim rolü almak için e, chat'e beni etkileyebilirsiniz. E, e, bu şey sonucu partneri çektiğimiz için partner e, başvurusu yaptığımız için rol alma modasını kaldırdık kusura bakmayın e, boost var boost basabilirsiniz boost basarsanız bu özelliği e, alacaksınız arkadaşlar kuralları bulguluk bu yapabilirsiniz falan filan e, onun dışında arkadaşlar istatistik komutumuz var istatistik komutumuz pardon e, gördüğünüz gibi yani güzel e, şu gibi kaldırınca baya güzel şey duruyor ee, bunun istatistik konusu bende de var aslında aynısı e, sanırım neyse dediğim gibi arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun bu oldukça altyapısını çok şey kaybeden nasıl alacağınızı gösterdim izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın ve bay bay